Bugün 2 Mayıs 2023 Salı Mars günündeyiz. Başak burcundaki ay 2.52'de Balık burcundaki Neptün'le yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. Ay sabah erken saatlerde boşlukta ilerleyeceğinden güne değişken ve belirsiz enerjilerle başlayabiliriz. Uyku ihtiyacımız artabilir. Dalgın ve unutkan olabilir, herhangi bir şey odaklanmakta zorlanabiliriz. Ay sabah 9.08'den itibaren Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün sosyal ve sanatsal alanlara daha fazla çekilebiliriz. İlişkiler ve işbirlikleri, paylaşımlar, eş ve partnerimize ait kavramlar günlük yaşamımızda da belirleyici olabilir. Boğa burcunda gerileyen merkür bugün güneşle birleşiyor. Zihnimiz kendi düşüncelerimize daha fazla odaklanırken bilinçaltımızdan önemli mesajlar almamız mümkün. Maddi manevi güven ve istikrar beklentilerimizde hesap ve sorgulamalar yapabiliriz. Kova burcundaki Pürüto bugün geri harekete geçiyor Pürüton 11 Haziran'a kadar kova burcunda ardından oğlak burcunda gerileyecek. Pürüto gerilerken kişisel ve toplumsal alanlarda güç ve kontrol yapılarını daha fazla sorgulayıp gözden geçirebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun